Raporlarda grafik tasarımı nasıl yapılır? Örnek olarak cari kart listesi ekranını görüntüleriz. Cari kart listesi ekranında yer alan herhangi bir kaydı seçerek aşağıdaki panelden yazdır, cari hesap ekstresi diyerek rapor ekranını görüntüleriz. Seçenekler alanında bulunan firma pasif olarak gelecektir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma var ise ilgili firmadan giriş sağlayarak işlemlerimizi gerçekleştirmeliyiz. Dönem alanında firmamızın önceki dönemleri bulunmaktadır. İstediğimiz dönemi buradan seçeriz. Tasarım alanından rapor tasarım listesini görüntüleriz. Raporun grafik ve karakter olmak üzere iki tasarımı bulunmaktadır. Örnek olarak incelemeyi grafik tasarım üzerinde gerçekleştirelim. Seçmiş olduğumuz tasarımın aşağıdaki panelden ekran diyerek ön izlemesini görüntüleriz. Cari hesap ekstresi tasarımda değişiklik yapmak istersek aşağıdaki panelden tasarım diyerek tasarım ekranını görüntüleriz. Sistem standart tasarımları değiştirilemez. Otomatik olarak tasarımın kopyası oluşturacaktır bildirimi verecektir. Tamam diyerek değişiklik yapmaya başlayabiliriz. Yapacağımız tasarımın hangi firmaya ait olduğunu seçmemiz gerekmektedir veya tüm firmaları seçerek sunucumuza tanımlı tüm firmalarda tasarımın geçerli olmasını sağlayabiliriz. Dil seçerek Türkçe veya İngilizce tasarımda düzenlemeler yapabiliriz. Düzenlediğimiz tasarım standart tasarımın alternatifi olarak adlandırılmıştır. Dilersek buradan ilgili değişikliği sağlayabiliriz. Alt satırda bulunan yeni tasarım seçeneği ile yeni bir tasarım sayfası açabiliriz. Dosyadan aç seçeneği ile hazırlayıp kaydettiğimiz bir tasarımı yükleyebiliriz. Dosyaya kaydet seçeneği ile hazırladığımız tasarımı bir dosyaya kaydedebiliriz. Oklar ile düzenlemelerimizi geri veya ileri alabiliriz. Sil seçeneği ile tasarımımızı eklediğimiz alanı silebiliriz. Ayarlar seçeneği ile tasarım ayarları penceresini görüntüleriz. Buradan sayfa boyu karakter sayısı, sayfa genişliği karakter sayısını belirleyebiliriz. Yazıcı türümüze göre ilgili seçimi gerçekleştirebiliriz. Grafik tasarımlı raporlarda lazer veya mürekkep püskürtmeli yazıcı tercihi seçili gelecektir. Sayfa yönünü dikey veya yatay seçebiliriz. Baskı renkleri alanından tasarımımızın hangi renkte basılacağını belirleyebiliriz. Şeritli satır seçimimizi buradan değiştirebiliriz. Satırları şerit ile belirttiğimiz durumlarda şerit rengi satırında bulunan üç noktaya tıklayarak dilediğimiz gibi renklendirmeyi buradan sağlayabiliriz. Kağıt türü seçeneği ile kağıt boyumuzu buradan seçebiliriz. Yer değişiklikleri de sağladıktan sonra F2 tamam ile Değişiklikleri kaydederiz. Tasarım çerçeveleri seçeneği ile rapor çerçevelerini görüntüleriz. Raporda yer alacak çerçeve ayarını ilgili satırdan düzenleyerek F2 tamam ile kaydederiz. Alanlar seçeneği ile ekranımızın sol tarafındaki alanlar listesini kapatıp açabiliriz. Yazı nesnesi seçeneği ile rapor üzerinde tekst alan oluşturabiliriz. Oluşturduğumuz alan için düzenlemeyi üzerine tıklayarak ilgili satırdan gerçekleştirebiliriz. Resim ekle seçeneği ile rapor alanımıza resim ekleyebiliriz. Eklemiş olduğumuz alanın üzerine tıklayarak özellik listesinde resim seç satırından 3 noktadan ilgili resmimizi seçebileceğimiz gibi rapor alanındaki alana çift tıklayarak da ilgili görselimizi seçebiliriz. Eklediğimiz resim için ekranımızın sağ tarafındaki özellik listesinden üzerinde değişiklik sağlayabiliriz. Barkod ekle seçeneği ile tasarım ekranımıza barkod ekleyebiliriz. Üzerine tıkladığımızda özellik listesinden barkodda yer alacak bilginin hangi alandan gelmesini üç noktadan ilgili pencereyi görüntüleyerek seçim yapabiliriz. Formül ekle seçeneği ile özellik satırından formülümüzü düzenleyebiliriz. Veya yazı formülü ekle seçeneği ile Özellik satırından yazı formülümüzü düzenleyebiliriz. Tarih formülü ekle seçeneği ile özellik satırından tarih formülünü düzenleyebiliriz. Bar grafik ekle ve çizgi grafik ekle seçenekleri ile tasarımımıza grafikler ekleyebiliriz. Eklediğimiz alanın üzerine tıkladığımızda ekranımızın sağ tarafında açılan özellik listesinden düzenlemeleri gerçekleştirebiliriz. Grafik çizgi grafiği olarak adlandırılmıştır. Dilersek buradaki grafik başlığını değiştirebiliriz. Grafik için bir dönme açısı belirleyebiliriz. Zemin renginde renklendirmeleri üç noktaya tıklayarak gerçekleştirebiliriz. Grafikte yer alacak verilerin hangi alanlardan gelmesini 3 noktaya tıklayarak belirleyebiliriz. Düz çizgi seçeneği ile rapor alanımızda çizgiler oluşturabiliriz. Çerçeve seçeneği ile rapor alanımızda çerçeveler oluşturabiliriz. Diğer seçeneklerde karelere yasla, sola yasla, üste yasla, alta yasla, sağa yasla, yatay ortala, dikey ortala ve diğer seçenekler ile tasarımımızı dilediğimiz gibi düzenleyebiliriz. Ekranımızın sol tarafındaki alanlar listesinden sürükle bırak ile ilgili alanları raporumuza ekleyebiliriz. Satır alanındaki bilgilere raporumuzda yer alan satırlar alanlarını eklememiz gerekmektedir. Sürükle bırak ile seçmiş olduğumuz alanları raporumuza ekleyebiliriz. Rapor tasarımındaki düzenleme işlemlerimizi tamamladığımızda kaydet ile tasarımımızı kaydederiz. Hazırlamış olduğumuz tasarımın ön izlemesini görüntüleriz. Düzenlemiş olduğumuz cari ekstra raporunun işlemlerde ön tanımlı gelmesini istiyorsak vazgeçile sayfadan çıkış yaparak tasarım alanından tasarım listesi ekranını görüntüleriz. Liste ekranında düzenlemiş olduğumuz Tasarım satırını seçerek aşağıdaki panelden aktif yap dediğimizde cari hesap ekstresi tasarımı 2 isimli tasarım aktif yapılmıştır. Bildirimi verecektir sistem. Bundan sonra firmalarımızda inceleyeceğimiz cari hesap ekstresi tasarımı düzenlediğimiz şekilde gelecektir. Bir firma ihtiyaçlarına göre raporlarda düzenleme işlemleri gerçekleştirebiliriz.